Altyazı M.K. Çekar yesinler Şu kucu Yanmış desinler ama ben yandım Yandım yandım yandım Yandım Ellerin memleketine Ölendim kaldım Aman desinler Desinler Çekar yesinler Nesiller. Şu kız şu oğlan yanmış nesiller Aman ben yandım yandım yandım yandım, yandım. ellerin memleketinde alemim kaldı